Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayında boğa burcu teması ile beraber akrep boğa aksı ile beraber özellikle parasal konularla alakalı yoğun gündemlerle ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Kasım ayı çok önemliydi. Aralık ayı da çok önemli. Yılın son ayına artık girmiş bulunmaktayız. E artık yavaş yavaş dengeler değişmeye başlıyor. E bu ay Jüpiter burç değiştirecek. Aynı zamanda ikizler ve yay aksının son tutulmasını yaşayacağız. Oldukça önemli bir ay olacak arkadaşlar. Bakalım siz sevgili koç burçları neler bekleyecek? Şimdi önce videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan arkadaşlar varsa veya abone olmayan arkadaşlar varsa desteklerini göstermek adına abone olurlarsa çok sevinirim. Aylık yorumlar yapmak bazen beni fazla yoruyor ancak isteyen arkadaşlar için çekmek istiyorum. Dolayısıyla abone olmanız, videoyu beğenmeniz veya yorum bırakmanız beni motive eder arkadaşlar. Şimdi ben hemen Aralık ayı gündemiyle başlıyorum. 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Neptün uzun zamandır balık burcunda biliyorsunuz ve geçtiğimiz aylarda retro pozisyondaydı. Sizin 12. evinizde aslında yıllardır e, içsel bir yapılanma, e, sezgilerin kuvvetlenmesi, maneviyatın artması gibi süreçler yaşıyorsunuz. E, Tabi bunlar retro sürecindeyken biraz daha karışık oluyor. Yani geçtiğimiz aylarda kafa karışıklığı yaşadığınız, geçmiş meselelere çok fazla takıldığınız e, bir türlü yol, yön bulmakta e, Doğru şekilde ilerleyemediğiniz ee, birkaç ay geçmiş olabilir. Şimdi ise tabi aralık ayı itibariyle. Neptün retrosunun bitmesiyle özellikle e, içsel sesinize daha e, rahat bir şekilde güvenebileceğiniz, sezgilerinizin e, daha aktif bir şekilde kullanılabileceği veya yaratıcı bir projeyle ilgilenen koç burçları varsa bu alanda ciddi başarılar elde edebileceği, ciddi ilhamlar alabileceği bir süreç başlayacak. Tabi Neptün ağır hareket eden bir gezegen olduğu için hemen biz bunları aylıklı ya haftalık etkilerde hissedemeyebiliyoruz. Dört Aralık tarihine geldiğimizde bu ayın en önemli gündemi tam güneş tutulması yaşanacak yay burcunda. Şimdi biliyorsunuz bir buçuk senedir ikizler ve yay aksında tutulmalar yaşıyoruz. 3 ve dokuzuncu evinizde yaşadınız sizler bu deneyimi. Artık burada... Ee, nasıl bir gündemle haşır neşir olduysanız geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca bunun son noktasını bu ay koyuyorsunuz. Dokuzuncu evde yeni bir başlangıcınız var. Belki yurt dışı ile alakalı bir mesele, belki yeni bir sektör, e, belki bir eğitim veya e, farklı bir yol, farklı bir felsefe, farklı bir yaşam yolculuğu adına büyük bir başlangıç yapacağınızı görüyoruz. Bu süreçte bir buçuk yıl içerisinde iletişim trafiğiniz çok aktif olmuş olabilir. Yakın çevrenizle alakalı bir takım farkındalıklar yaşamış olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, eğitimler çok sık ve hızlı bir şekilde karar alıp verdiğiniz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Artık bu dönemin sonuna geliniyor. Yeni bir yaşam yoluna giriyorsunuz yavaş yavaş ki zaten ilerleyen süreçte artık aks değiştirecek ve para evinize daha çok girmeye baş. Tutulmalar. Dolayısıyla o ruhsal ve mental olarak halledilmesi gereken meseleyi artık bu 4 Aralık tarihindeki güneş tutulması ile beraber hallediyor olacaksınız. Tutulmaya dair daha kapsamlı bir video çekeceğim elbette. O yüzden burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür-Yay burcunda, Neptün-Balık burcunda. Yani yine 9. ev ve 12. evde. Özellikle yurt dışına taşınmak, yurt dışıyla alakalı gündemler, belki uluslararası faaliyetleriniz varsa... E, bu alanda bir takım hayal kırıklıkları e, son dakika gelişmeleri beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor e, Eğer böyle bir gündeminiz varsa biletinizi başvurularınızı yazışmalarınızı çok sağlam bir şekilde kontrol edin bazı ihmaller söz konusu olabilir bazı belirsizlikler söz konusu olabilir ve bu biraz can sıkabilir gözüküyor açıkçası 11 Aralık tarihine geldiğimizde ise Venüs Plüto kavuşuyor 25 derece oğlak burcunda Şimdi bu kavuşum sizin haritanızın tepe noktasında kariyer evinizde meydana gelecek. Çok güçlü bir etkidir bu aynı zamanda. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı, kariyer hayatınızla alakalı, toplum önündeki duruşunuzla alakalı büyük bir fırsat yakalayacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda üstleriniz ve otorite figürleri tarafından da destekleniyor olacaksınız. Gerçekten kendinizi çok güçlü bir şekilde ifade edeceğiniz hayatınıza dair radikal kararlar alacağınız bir kavuşumdur ve nüspürüta kavuşumu. Belki yalnızsanız hayatınıza çok etkili bir aşk girebilir. İş hayatınızla alakalı çok güçlü bir pozisyona yükselebilirsiniz. Bir şekilde gücü ve e, güzelliği bir arada bulunduran bir kombinasyondan bahsediyoruz bu kavuşumla beraber. 13 Aralık tarihine geldiğimizde Mars Yay Burcu'na geçiyor. E, Mars Akrep Burcu'ndaydı uzunca bir süredir. 8. evinizde ciddi bir ruhsal dönüşüm sürecinden geçtiniz ve belki de artık bu borç, harç, ödeme dengesini e, koruyabilmek ve e, idare edebilmek adına bazı çabalarınız olmuş olabilir. Şimdi ise Mars yay burcuna geçiyor. Yani sanki bir gündeminiz var, ya yurt dışı ile alakalı, ya hukuksal meselelerle alakalı, ya yeni yerleri keşfetmekle belki sosyal medya ile alakalı. Bunun yanı sıra Aynı zamanda bir şeyler araştırıyorsunuz, yeni fikirler araştırıyorsunuz, yeni bakış açıları edinmeye çalışıyorsunuz. Hayata dair artık bir şeyleri kaçırıyormuş ve bazı alanlarda yanlış bir yolda ilerliyormuş hissini bu ay itibariyle 9. ev vurgusuyla beraber yaşayacaksınız. Uzaklardaki tanıdıklarınız, uzaklardaki akrabalarınızın belki çok aktif olacağı veya yeni tanıştığınız insanların fikirlerinin sizin üzerinizde tesirinin çok yüksek olacağı bir süreci de işaret ediyor olabilir. Evet aynı zamanda 13 Aralık'ta Merkür'de Olak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün de Olak Burcu'na geçmesiyle beraber kariyer hayatınızda çok aktif bir şekilde rol almaya başlayacağınız bir süreç ortaya çıkacak. E zaten halihazırda Venüs Plütor orada kavuşmuştu. Hemen akabinde Merkürün oraya geçmesiyle beraber çok önemli iş bağlantıları, çok önemli kariyer bağlantıları, geleceğinizle alakalı önemli kararlar alma potansiyeli, belki anlaşmalar, belki verilen sözler, e, belki imzalar ve kontratlar bu süreçte ön plana çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. 15 Aralık tarihine geldiğimizde ise Mars Güney Ay kavuşuyor. Dolayısıyla kuzey ay düğümüyle karşıtlık yapıyor olacak. Burada artık güney ay düğümünün yay burcunda bulunduğu son günlerden geçiyoruz. Mars güney ay düğümün kavuşumu biraz daha tutkularımızın ön plana çıktığı bir süreçtir. Yani 9. yıl konularında çok tutkuyla bir şeyleri araştırmak, bir şeyleri geliştirmek istiyoruz ama bir taraftan da daha basit işlerimiz var yani daha teknik işlerimiz var. Yani biz e, işin biraz daha felsefi boyutunda boğulurken aynı zamanda eliminizin altındaki detayları kaçırıyor olabiliriz. Olaya bütünsel bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Nedir bu? Belki yurt dışı meselesi, belki bir eğitim, belki yeni bir yaşam felsefesi ama e, burada aslında evet ben bütün resmi görmeye çalışıyorum. Daha büyük bir idealin peşindeyim gibi bir algınız olsa da ee, aslında elinizin altındaki detaylar belki de ihtiyacınız olan şeyi veriyor olabilir size. Ee, bu uğurda özür diliyorum. Evet, bu uğurda gerçekten çözmeniz gereken meseleleri ihmal edebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor. 18 Aralık tarihinde Ekizler Burcunun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bu dolunay üçüncü evinizde meydana geliyor. Önemli bir karar sürecinin tamamlanması, bir anlaşmanın sonuna girilmesi, belki bir araba alımı satımı gibi e, konuyu netleştirmek gibi gündemlerde yine bu dolunayla beraber e, netleşiyor olabilir. 19 Aralık tarihinde Venüs retrosu başlıyor. Venüs 26 derece Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak. E, bu retro hareket sizin haritanızın 10. evinde meydana geldiği için özellikle kariyer hayatınız, maddi konularda yapacağınız yatırımlar, girişimlerle alakalı biraz daha temkinli olunması gereken bir sürece işaret ediyor. Aynı zamanda beraber çalıştığınız üstlerinizde kadın figürleri, e, venüsyen konular varsa, yani venüsyen bir işte çalışıyorsanız, güzellik, moda, tasarım, sanat e, veyahut e, para piyasaların gibi alanlarda çalışıyorsanız bu alanlarda da birtakım eksikliklerin tamamlanması ancak yeni girişimler ve yeni fikirler adına biraz daha temkinli durulması gibi bir pozisyonu da içermekte. E, zaten Venüs Retrosuna dair ayrıca bir video paylaşırız. O yüzden e, bu videoyu çok fazla uzatmayalım. 19 Aralık tarihinde Kiron düşseğine başlayacak. Koç Burcunda sizin Burcunuzda. Özellikle e, Kiron tabii ki ağır hareket eden bir e, astroid. Dolayısıyla burada sizin imajınız, kendinizi ifade ediş biçiminiz, belki... E, sosyal ortamlarda kendinizi ne şekilde sergilediğinizle alakalı uzun zamandır e, karmik bir durum yaşıyorsanız bazı şeyler içinize dert oluyorsa ya keşke bu şekilde ifade etmeseydim veya keşke <gülüyor> burnum biraz daha kalkık olsaydı keşke e, şu şekilde gözükseydim gibi bir algınız varsa bununla alakalı artık bu sürecin sonuna geliyorsunuz ve ne yapılması gerekiyorsa artık onu şifalandırmaya başladığınız bir döneminde işaretçisi e, bu etkileşim. 20 Aralık tarihinde Merkür ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Merkür oğlak burcunun 11 derecesinde. Uranüs ise boğa burcunun 11 derecesinde. Yine ikinci ev ve onuncu ev akısı tetikleniyor. E, kariyer hayatınız, kariyerinizden elde etmiş olduğunuz maddi menfaatlerle alakalı sürpriz gelişmeler e, ortaya çıkabilir. Güzel ve sevindirici. Ancak çok da beklemediğiniz e, gelişmeler ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Yani yeni iş girişimlerinde bulunmak veya parasal anlamda bazı durumları çözebilmek adına hızlı gelişmeler olabilir gibi e, gözüküyor açıkçası. 21 Aralık tarihine geldiğimizde önemli bir tarih tabii ki artık dönümler noktasına geldiğimiz için 21 Aralık'ta beraber kışın başladığını işaret ediyor. Ve güneş de Oğlak Burcu'na geçerek aslında kış başlangıcı sizin kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı konulara odaklandığınız ve bu konulara yöneldiğiniz bir süreç itibariyle başlıyor olacak. 24 Aralık tarihine geldiğimizde ise Satürn Uranüs karesi. Tekrar kesinleşiyor. Zaten 2021 senesi boyunca Şubat ayında, Haziran ayında ve Aralık ayında olmak üzere toplam 3 defa ama yıl boyunca etkili bir kare görünümdü Satürn Uranüs karesi. Bu defa 11 derece kova ve 11 derece boğa burcunda 11. ev ve aynı zamanda 2. ev aksınızda meydana gelecek. Özellikle belki kariyer gelirlerinizle alakalı bir konu. Bir karar vermeniz gerekiyor. Belki de büyük hayallerin peşinden mi koşacaksınız? Bazı konumları riske mi atacaksınız? Veya ben elimdekilere sahip çıkayım deyip Mevcudu korumaya mı çalışacaksınız yani bir tarafımız direnç gösterirken mevcut durumu korumaya yönelik bir tutum içerisindeyken bir tarafımızda risk almak daha büyük bir hedef ve amaç için koşturmak gibi bir ikilemde kalıyoruz. Burada tabii ki dengeyi tutturanlar aslında kazançlı çıkanlar ama her iki tarafında mesajını algılamaya çalışmakta fayda olacaktır. Zaten yıl boyunca bu karelerden bahsettik sizler de hakimsinizdir. 25 Aralık tarihine geldiğimizde ise Venüs Plüto kavuşuyor 25 derece Oğlak burcunda. Bu kavuşum güçlü bir kavuşum. Sizin haritanızın da 10. evinde özellikle belki birçok koç burcu bu dönemde evlilik kararı alabilir. Tabii Venüs de retro burada biliyorsunuz ki. Geçmişten gelen bir aşk bomba gibi hayatınıza girebilir ve siz de aniden o kişiyle hayatınızı birleştirme kararı alabilirsiniz. Örneğin veyahut mevcut ilişkinizi artık bitirmek tamamlamak farklı bir noktaya getirmek adına somut ve net keskin bir karar alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kariyer hayatınızla alakalı belki bir işi bırakmak veya eski bir işinize geri dönmek, eski patronlardan yeniden bazı geri dönüşler almak gibi gündemlerde yine bu kavuşumla beraber meydana gelebilir ve aynı zamanda geçmişteki hareket almaya başlayacağınız ve güçleneceğiniz bir süreci de aslında işaret ediyor. Bu kavuşum bir şekilde otorite konumunda olacaksınız. İnsanların üzeriniz, üzerinde tesiriniz ve hükmünüz artacak gibi de gözüküyor sevgili koç burçları. Evet yılı kapatırken Jüpiter Balık burcuna geçiyor zaten. E, biliyorsunuz 2022'nin önemli bir bölümünde Jüpiter Balık burcunda sizin e, 12. evinizde olacak. E, bu konuya dair videolar paylaşılacak. Biraz daha içinize döneceğiniz, maneviyatınızın artacağı, sezgilerinizin artacağı bir yıl sizi bekliyor olacak. ama Aralık ayında tabii ki hemen bunun etkilerini hissedemeyebilirsiniz sevgili Koç burçları. Evet, Aralık ayına dair anlatmak ve paylaşmak istediklerim bunlar. Buraya kadar dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım Rehberlik etmiştir. Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. 2021'de neler paylaştınız yorumlarda konuşalım bakalım, paylaşalım daha doğrusu cevap verme konusunda garanti veremiyorum ama geriye dönüp sonradan da olsa okuyorum yorumlarınızı danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyatci mail.com adresini kullanabilirsiniz sevgilerimi gönderiyorum güzel bir ay diliyorum hoşçakalın <gülüyor>